programında içindekiler otomatik oluşturuyorsa kaynakça da bu şekilde otomatik konfigürelere oluşturulmaktadır. Ki bunların nasıl olduğunu inşallah derslerimiz içerisinde sırasıyla anlatmaya çalışacağız. Evet, atıf ve kaynak gösterme stillerinin İngilizce olarak kalıba alınan metinlerde kolayca kullanabilmesi için EndNote, Zotero, Mendeley gibi kaynakça düzenleme yazılımlarına ait şablon eklentiler geliştirilmiştir. Bilgisayarlarına EndNote, Mendeley ve Zotero gibi bireysel kaynak yönetim programlarını yükleyen araştırmazlar. Bunlara niye kaynak referans yönetimi diyoruz? Çünkü burada kaynakları derslerimiz içerisinde anlatacağız. Kaynakları ekleme, tasnif etme gibi birçok yani sadece bunlar ekleme ve kaynakça oluşturma değil aynı zamanda dökümanın kendisini tutma e, gibi birçok e, farklı özellikleri vardır. Elle tek tek dipnotla kaynakçı oluşturma zahmetinden kurtulurlar. Ayrıca kendi kaynaklarını saklama, düzenleme, yönetme, işte bunu burada söylediğim gibi e, ek burada ek e, özelliklerini söylüyor. Bunlar ne yapıyorlar? Bunları yani bir <gülüyor> Zotero'ya bir kaynağı, bir makale eklediğiniz zaman onun PDF'sini de ekleyebiliyorsunuz. Düzenleme kaynakları içeriğine göre tasdif etme, yönetme, onlara atıf yapma imkanı vermektedir. Hatta dokümanları saklayıp, kütüphane oluşma imkanı vermektedir. Ednote ve Mendele ücretsizdir. Zotero'da ise 300 megabayta kadar doküman kaydetmek ücretsizdir. Demek ki biz Zotero'yu seçmemizin bir nedeni de ücretsiz olmasıdır. Bu tür programların programla kullanmanın faydalarından bazıları şöyle yukarıda geç kısaca değindik. Birincisi, atıfların ve kaynakçanın doğru yazılması ilmi çalışmaların önemli noktalarından birisidir. Farklı türdeki kaynakların, diplomat ve kaynakçıda yazılma farklı olduğu gibi, şimdi biz mesela İslam Sistemi'nin ikinci edisyonunda 40'tan fazla farklı kaynak çeşidinin dip nokta ve kaynakçada nasıl yazılacağı anlatılıyor biliyorsunuz Bunlar bir kaynağın ilk dip nokta yazımı, ikinci ve sonraki dip nokta yazımı ve kaynakçada yazımı farklı olmaktadır. Kaynağın makale, ansöyüde maddesi, tebliğ, gazete yazısı, efendim, arşiv belgesi gibi farklı olması durumunda da farklı kurallar e, söz konusu olabilmektedir. Dip kaynaklar dikkatli yazılsa bile Zaman içerisinde çalışmanın çeşitli yerlerine yeni bilgiler eklendikçe veya çıkarıldıkça yahut kendi içinde takdim tehir yapıldıkça diknot düzeni bozulabilmekte ve yeni baştan bütün referansların kontrol edilmesi gerekmektedir. Tabii ki gerekmektedir? Ee, az önce söyledik, e, bir kaynağı nokta ilk geçtiği yerdeki yazımıyla sonraki geçtiği yerdeki yazımı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu açıdan farklılık olmaktadır. Bir kaynağı ilk geçtiğinde tam yazdın ama daha sonra onun üstüne aşağıdan bir bilgi getirdim o bilgi getirdiği yerde yazdığın kaynak var. Bu sefer sizin ilk kaynak diye yazdığın ne olur? Sonraki kaynak konumuna geçmektedir. Zotero gibi programlarda refresh yenileme yapıldığı zaman otomatik olarak dip noktaları kontrol edip e, ilk geçtiği yerde hemen otomatik düzeltme yapmaktadır. Yani otomatik düzeltme yapmaktadır. Elle yazarsak bunları elle kontrol edip kendimizin düzeltmesi gerekmektedir. Ayrıca atıf yazımında çeşitli hatalar olmakta ve yükmeş saklı sarma problemi de ortaya çıkmaktadır. Hem bu ve benzeri sorunları halletme hem de bilgilerin elle yazılması hayli vakit almakta ve araştırmacıları bıktırmaktadır. Bu durum aynı zamanda danışmanı da Uğraştırmakta, kimi zaman usandırmaktadır. Çok hata olunca tabii ki sıkıntı çıkmaktadır. Halbuki bu işlemler referans düzenleyici programlarla Zetori gibi otomatik olarak hızlı ve hatasız yapılabilmekte. Araştırmacılar elle tek tek dipnot ve kaynakçı oluşturma zahmetinden kurtulmaktadır. Böylece araştırmacı zamandan tasarruf ederek araştırma ve yazma için daha fazla vakit ayırabilmektedir. Bu yüzden araştırmacıların başından itibaren bir kaynak düzenleyici programı kullan ee, araştırmanın başından itibaren bir kaynak düzenleyici programını kullanmakta fayda vardır. Kaynakça programı kullanmak ile kullanmak arasındaki fark kaynakçayı Word programında otomatik olarak oluşturmakla elle tek tek yazmak gibidir. Yani herkesin bildiği bir örnekle böyle bir mukayese yapabiliriz. İkincisi, enstitü, dergi ve yayın evlere farklı atıf referansı yani dipnot ve kaynakça sistemi, sistemi kullanılması, stili kullanması istemektedirler. Atıf ve kaynakça programlarla hazırlanan bir çalışmanın dipnot ve kaynakçasına gerektiğinde tek bir tuşa basarak başka bir stile kolayca çevirmek mümkündür. Demek ki arkadaşlar siz diyelim ki tezinizi, makalenizi, kitabınızı, Örneğin bir sisteme göre yazdınız ama yayın evi ne yaptı? Şu sisteme göre istedi. Eğer bunu elle dipnotları yazmışsanız, kaynakça elle oluşturmuşsanız ne yapmanız gerekir? Elle tek tek o kaynakları yeni stile çevirmeniz gerekir. Ama Zotero gibi programlarda bunu otomatik olarak bir anda bütün e, kitaptaki, tezdeki, makaldeki kaynakları istenen stile, o stilin kurallarına göre otomatik çevirme imkanı bulunmaktadır. Bu da gerçekten büyük bir kolaylıktır. Bu işlemi zotroda yapmak için biz zotoryo anlatacağımız için <gülüyor> onun burada ifade etmeye çalıştık. Kendi veya başkasının bilgisarında çalışmanın yazıldığı Word'u ve Zotero programını açıyoruz. Yani önce çalışmanın olduğu Word'u ki bu çalışmayı illa bizim yazmış olmamız gerekmez. Zotero programını açıyoruz. kısmındaki Zotero sekmesinde kısmında Zotero sekmesindeki doküman doküman preference preference'dan yeni stili seçtikten sonra refresh'i tıklıyoruz ve işlemin bitirilmesini bekliyoruz. Bunun elle yapılması çok zahmetli ve vakit alıcıdır. Bu şekilde bunu kolayca yapmamız mümkün olmaktadır. 3. faydası bu tür programların kullanılan birçok kaynağın künyesini referans bilgilerini yani yazar, eser, baskı bilgisi, müellifin ve eserin tam adı ile varsa yayın evi, matbaa, baskı yeri ve baskı sayısı, editör çevirmen birden fazla, ciltten oluşuyorsa toplam cilt sayısı, program üzerinden, künyesini e, <gülüyor> program üzerinden internette bulmak veya pdf dosyasından her dosyaya bilgiler yüklenmesi almak mümkün olmaktadır. Yani doktora gibi programlarla bir kaynağın e, künye bilgilerini hipnot ve kaynakçada yazılacak olan bilgilerini internetten bulmak veya PDF'si varsa PDF'sinden almak e, tabii PDF'ye yüklenmesi mümkün olmaktadır. Bulamadıklarımız ise elle girebilmekteyiz. Program eklenen kaynak bilgilerini başka çalışmalarda da kullanmak mümkün olmaktadır. Tabii burada arkadaşlar <gülüyor> e, kişilerden de e, Kişilerden de kaynakça bilgilerini almam mümkün olmaktadır. Demek ki Zotero programını kullanan bir arkadaşımız, tanıdığımız varsa onun programındaki eserlerle ait bilgileri ne yapabiliyoruz? Alıp kendi Zotero'muzu ekleyip biz de onları kullanabiliyoruz. Biz ona verebiliyoruz. Bunların tabii nasıl yapılacağını inşallah derslerimiz içerisinde sırasıyla anlatmaya çalışacağız. Bir de bu programlarda girdiğimiz bilgi e, hem programda kalıyor, hem de bu programlar ücretsiz e, hesap, zotero'da ücretsiz bir hesap açıyorsunuz program adına. O internetin zotero programına ücretsiz hesap bilginizi yani kullanıcı adını ve şifrenizi girip girdikten sonra İnternet bağlantınız varsa Zotero'ya eklediğiniz bilgiler otomatik olarak kendi hesabınıza e, aktarılmakta. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde programımızda Zotero'yu açıp e, üyelik bilgilerinizi, kullanıcı adı ve şifrenizi girdiğiniz zaman kendi o hesabınızdaki künye bilgilerini o bilgisayarı, istediğiniz bilgisayara indirebilmektesiniz. Dolayısıyla bu tür programlar ki Zotero'yu kullanırsak aynı zamanda kaynakçamızın bir yedeğinde tutmuş oluyoruz. Bu açıdan da faydalıdır. Tabi aynı zamanda Zotero'daki kaynak bilgilerinin de yine yedeğini kaydedip bir yerde saklamak da mümkündür. Çünkü bilgisayara format attığımız zaman biliyorsunuz bilgisayardaki bütün bilgiler silinir. Formattan sonra Zotero programı kurunca eski bilgilerimizin kaybolmaması için ya üyelik bilgisi olacak, Zotero'ya kullanıcı adı ve şifremizi Girip onun nasıl olduğunu daha sonra anlatacağız. Ve bizim Zotora'daki bilgilerin yedeğinin bizim hesabımızda tutulmasını sağlayacağız. Veyahut da yine Zotora programı içerisinde e, yedek alma seçeneği var. Onu kullanarak yedeğimizi bir yerde saklamamız gerekiyor. Eğer yedek almışsak formattan sonra Zotora'yı kurunca yedekten yedek dosyasını gösterip programa yere yükleme yapmak lazım. Zaten üyelik hesabımıza atılmışsa Üyelik hesabımızı girince başka bir şey yapmaya gerek yok. Yani kullanıcı adı ve şifremizi girince internet bağlantısı varsa otomatik olarak kaynakça bilgilerimiz e, Zotory'e gelecektir. Dördüncü kaynak bilgilerini saklamak, yönetmek yani bunlar tasdifi etmek, kullanmak, yedeğini almak, karşılıklı paylaşmak, evet az önce söylediğim hususlar burada geldi dördüncü maddede. Bir programla alınan yedek diğer kaynak programlarına da yüklenebilmektedir. Örneğin bir kişide diyelim bin eserin künye bilgileri var. Eğer o size gönderirse, siz onu kendi programınıza kurarak o bin eserin künye bilgilerini kendi Zotero programımıza aktarabiliyorsunuz. Yani burada araştırmacılar da künye bilgilerini birbirlerine vererek onların e, bu bilgileri kullanmasına e, imkan sağlanmaktadır. Program üyelik hesabımızda kaynak bilgilerimizin yerini tutmak ve internet imkanı her yerde bunlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Evet burada arkadaşlar bu e, Üç programdan bahsettik. Bunların mail adreslerini veriyoruz. Tabi bunlarla sınırlı değildir. Hatta isnat atıf sisteminin de kendi programını yapma mesela hedefi vardır. İleride o da olabilir. Bu ve benzer bireysel kaynak yönetim programlarından bildiğimiz kadarıyla kullanım en kolay olan ve Türkçe dil desteği bulunan Zotel olur. Yani biz niye e, Zotero'yu bundan sonraki derslerimizi anlatacağız. Çünkü hem Türkçe dil desteği var, kullanımı kolay. Bu açıdan bunu tabii biz de bunu bilen, bizden önce kullanıp da bilenlerin tecrübesine dayanarak bu tercihte bulunduk. Zotero ücretsizdir. 300 MB kadar ücretsiz depolama imkanı vermektedir, yukarıda söyledik. Ee, açık kaynak kodludur. Yani ne demek? Karşılaşılan sorunların ortak akılla çözülmesi olmak sağlamaktadır. Mendeley ve Ennod ücretli programlardır. Zotero'nun kullanıcı dostu bir arayüzü program ekranı vardır. Öğrenimi ve kullanımı kolaydır. Bu nedenle yaygın kullanıma sahiptir. Onun için Zotero programını tanıtmaya çalışacağız. Şimdi aşağıda önce Zotero programını kullanmayı anlatacağız. Sonra da iktisat hakkında bilgi vereceğiz çünkü Zotero'ya e, bunlar yukarıda da söyledik bir çatı programıdır. Biz Zotero gibi programlara hangi stili o program içinden seçersek bizim dipnotla kaynakçı eklemeyi o sistem, siteye göre yapar. Evet, şimdi gelelim Zotero programı. Bu 2006 yılından beri hizmet veren ücretsiz programdır. Bunun kendi sitesine girerek, bundan sonraki anlattıklarımızı oradan bizzat uygulayarak gösterelim. Şimdi arkadaşlar Zotero programı ve tarayıcı eklentisini yani Chrome gibi, Mozilla gibi Microsoft Explorer veya Edge gibi tarayıcı yani internete girmek için kullandığımız programlarla da irtibatlı yani çalışmaktadır. Dolayısıyla bunun nasıl indirileceğini bu aslında programı kurduğumuz zaman otomatik olarak Microsoft Word'a da eklenti atmaktadır. Dolayısıyla Zotero ile çalışırken hem internetten, internet tarayıcısından bir sayfa girdiğimiz zaman eklentimiz olursa, çünkü bazı siteler, örneğin Dergi Park'ta bir makale açtığınız zaman, ne olmaktadır? Ee, o makalenin Zotore ve meşhur referans programlarına göre ilgili bir şey vardır. E, Düğme vardır. Oradan siz Zotore'yi tıkladığınız zaman o makalenin Zotero'ya otomatik olarak kaynakça bilgisi PDF'si direkt program için aktarılmaktadır. Yani böylece programları kullandığımız zaman e, bazen ne olmaktadır? Künye bilgilerini bu şekilde otomatik almak mümkün olabilmektedir. Evet, şimdi arkadaşlar Zotero programına şimdi sıfırdan alıyoruz. Zotero programının kendisini indirip kurmak bir de e, tarayıcımıza bunu eklentisini kurmak için ki e, ben de şu anda Chrome, Google Chrome'la internete şuna girdiğim için ben de otomatik olarak Zotero konuklar bu Chrome'un simgesi geldi muhtemelen. Başka bir tarayıcıyla girerseniz onun simgesi gelir. Burada Zotero'da Donut var. E, sitesi arkadaşlar bunun e, Arapçadır, şey, afiyet İngilizce'dir ancak bunu istersek tarayıcının bir özelliği olarak, hem farenin sağını tıklayıp da buradan Türkçe dinle çevir dersek ne olur? Herhangi bir site hangi din olursa olsun ne yapılır? Bu bile. Bakın şu anda Zotero sitesi Türkçe çevrildi. Tabii bunun Zotero ile ilgisi yok. Ne yaptı? Bizim Chrome gibi, Microsoft App gibi programlar açık olan sayfayı bir dilden başkasına çevirme hizmeti vermektedirler. Bu tabii çeviriler yüzdeyiz her zaman doğru olmayabilir ama biz en azından zarret miktarınca orada ne yazıldığını anlamamıza sağlar. Ki bu sayfadaki yazılar çok karışık olmadığı için gördüğüm kadarıyla evet, gayet güzel çevirdi. Biz tabii yine orijinaline dönelim. Bakın İngilizce'ye bir tıkladım, İngilizce'ye geldi, Türkçe'ye tıkladım, Türkçe'ye geldi. Evet. Şu anda biz orijinaline göre şu anda Google Translate bunu yapıyor. Evet, burada başka bir bire de çevirebilirsin yani sen bunu Arapça'ya, Fransızca'ya, Almanca hangi bire istiyorsan o bire bunu çevirebilirsin. Böyle bir bir imkan var. Şimdi burada arkadaşlar Zotero 5.0 for Windows. E, aşağıda bu Windows, yani bizim bilgisayarımızda Windows kuruluyorsa bunu tıklayacağız. Tıklayalım. Bakın şu anda 41.5 MB. program iniyor. Eğer Linux gibi, efendim Macintosh gibi bir yani o sistemler kullanıyorsa, bakın burada onlara uyumlu da ne vardır? Zotov programının onlara uyumlu olan da vardır. Şimdi bunu indirdim arkadaşlar. Şimdi bunun kurmasını yapalım. Onu da gösterelim. Nasıl kuracağız? Adım adım gidelim. Evet şu anda ekranı açalım. Şimdi Zotero buraya indi. Geçim, ben de kullanmayacak olan sağ, Farmin'in sağını tıkladım. Yönetici olarak çalıştır dedim. Evet dedim. Ve şu anda bu genelde bütün programların aşağı yukarı kullanım şekilleri nedir? Birbirine benzer. Evet şu anda Next diyoruz. Genelde programları kurduk. seçili olanları bilmiyorsak değiştirmiyoruz. Evet, sonra ben de bu arkadaşlar Zotero program kurulama demek ki ben kurduktan sonra yeni yani programda da sürekli versiyonu yükseltmektedir. Bunun yeni versiyonu geldiği için veyahut da ben de program olduğu için bu da install upgrade çıktım, onu tıkladım ve şu anda bunun kurulmasını. Evet, launch Zotero'na şu anda başlat diyor, tıkladım arkadaşlar. Notereo programı. Evet. Yani bu güncelleme diyor, maşarsız oldu diyor, artık bilemiyorum niye oldu arkadaşlar. Şu anda bir güncelleme yapıyor. O yapsın arkadaşlar. Bu, bu şekilde kurduk. Biraz sonra program açılma açık halinde size Biz vakit kazanmak için Şimdi gelelim. Ben de Chrome'a girdiğim için otomatik Chrome çıktı. Mozilla gibi başka bir meşhur bilinen taracı da muhtemelen ne yapar? Onun şeyi çıkar. Onun yani Ona ait olan eklenti çıkar. Evet şimdi geldik buraya. Install Chrome. Şu anda arkadaşlar şu Bakın, ben eklentiyi daha önce kurdum. Bunu Zotero'da gösterin bu şekilde. Bakın, tıkladığımız zaman Save to Zotero yazıyor. Ee, bu Save to Neye Zotero diyor. Çünkü Zotero eklentisini kurduğumuz zaman internet herhangi bir sayfadayken o sayfanın bilgilerini bakın, burada Save to Zotero tıklıyoruz. Ee, web sayfasını, bir görüntüsünü mı alsın? Yani görüntü olmadan web sayfasını kaydetsin. Demek arkadaşlar bir sayfanın görüntüsünü de ne yapabiliyoruz? Uzzetora kuralını kaydedebiliyoruz. O zaman mı tıklarsam arkadaşlar şu anda açık olan sayfanın bilgisini, görüntüsünü görüntü resminde veya resmi olmadan yani burada hangi seçeneği seçmişsem ona göre bit snapshot dersen onun ekran resmiyle eğer bit out dersen o ekran resmi olmadan bunu ce şey yapar. Şimdi ben arkadaşlar bu programa sıkıntı çıktı. Ben bu arada kendi programımı bir kaldırayım. İndirdiğinden sıfırdan kurayım daha. Sağlıklı olsun. Vakit kazanmış olalım. Evet. Şimdi bu var arkadaşlar. Bu olduğu zaman dediğim gibi o sayfada, sayfanın içeriğine göre burada farklı simgeler, simgeler bu dönüşmektedir. Mesela bu da video olsa bu sayfada ona göre farklı bir şey olmaktadır. Bu da yine bu uzantılar Chrome'un. Eğer siz ilk defa bunu kuracaksanız ne yapacaksınız? Install Chrome Connector. Bu ne demek? Yani bizim Zotara programıyla Tarayıcımızın birbirine bağlanmasını, ikisinden karşılıklı bilgi akışını sağlamayı, bu eklenti bize sağlamamıza imkan verecek. İnstallıyorsunuz arkadaşlar, dediğiniz zaman, bakın buraya, evet, bakalım ne dedi şimdi burada. Şimdi bende arkadaşlar Chrome'da olduğu için kaldır seçeneği geldi. Tabi ben bende Chrome'da olmasaydı herhalde bunu kur gibi bir seçenek gelirdi ve bunu tıkladığım zaman ben şu anda kaldırmayım Zaten bende var. Evet. Bu şekilde bunu kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi programı kurduk. Ondan sonra eklentimizi de hangi tarayıcı kullanıyorsak, tabi birden fazla kullanıyorsak, birden fazla tarayıcıya da bu eklentiyi e, kurabiliriz. Şu anda ben zatırayı arkadaşlar az önce problem oluştuğu için e, sildim. Şimdi yeniden kuruyorum. Onu tekrar takip edelim. Bakın gördüğünüz gibi e, Next dedim. Standart. Bunu az önce göstermiştik. Bakın şu anda install geldi. Az önce upgrade gelmişti. İşte şimdi Finist dedim arkadaşlar ve ne yaptı? Evet Zotero programı bu şekilde kuruldu bu da arkadaşlar tabii ben daha önceden siz kurduğunuz zaman şu orta kısım bunları hep tanıtacağım sizin Zotero programınızda ekli olan kaynaklar. Şurası da bir anlamda kitaplığım yani kitapların burada tasnif yapabiliyorsunuz. Örneğin diyelim ki kitaplı Aydın Taş demişim kendi kitap kullandığım şeyler var. Bu istinaden arkadaşlar e, kılavuzunda şey olmuş yani verilen örnekler e, bir yerde toplanmış. Hani bir örnek olsun ya bunu da ilkiyebilirsiniz. Bir kadına şiddet diye bir kitap veya makale çalışması yapıyorsam yani biz Zotero'da arkadaşlar dedik ya kaynakları düzenleme. Yaptığımız çalışmaya göre bir klasör, derme deniyor buna. Bir sarı klasör açıp O yaptığımız tezi, makale her neyse onunla ilgili kaynaklar orada tutabiliyoruz. Burada aşağıda arkadaşlar gruplar var. Yani Zotero programını kurunca üye olunca e, ne yapılabiliyor? Siz bir grup kurabiliyorsunuz. Aynı nasıl ki Whatsapp'ta grup oluşturabiliyorsanız veya da kurulu bir gruba katılabiliyorsunuz da burada da ne yapıyoruz demek ki zaten bir programın aracılığıyla araştırmacılar örneğin kelamcılar, İslam okuyucuları diyelim ki tefsirçiler, hadisçiler evet. bir araya gelip orada çünkü hem kaynak bilgisi hem doküman isteme evet. hatta dünya çapındaki imkan olsa bu tür aynı alanda çalışanlar bir araya gelse, Örneğin birisi Türkiye'deki bir yayın ihtiyacı olur, size yazar sonu gönderirsiniz. Yani bu sadece kaynakça bilgisayarlıklarım açısından değil bu tür açılanında faydası olur. Burada arkadaşlar sizin, tabii ben şu anda bu oraya kullanıcı girişimi, üye girişi yaptığım için bunlar geliyor. Burada da arkadaşlar benim şu iki grubu kendim kurdum. İslam hukuku, fıkıh, İslam diye burada şu anda 50 bir eser var. Bunu tabii denemek için kurdum. Belki ismine bakarak Türkiye'deki veya dünyadaki İslam'ın buraya girenler, biz buraya girer diye. Kaç kişi var? Buradan göremiyorum da belki webten girince bakarız. Bu 51 eser varmış. Bu da Dicle ile At Temel İslam. Bu da Dicle İlahi Atta Yüksek Sanat evet. Bu programı anlatırken o programı özel bir grup kurdum. Çünkü burada evet. Şu anda bunun içerisinde eser yok arkadaşlar. Çünkü bu dersi anlatırken bir eseri silmek, değiştirmek gibi işlemleri yapmak gerekiyor. Kendi e, kitaplığımı şey yapmamak için böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar, alt klasöre tıklayınca bunun için henüz bir eser yerleştirmemişim. Bak İstinat 2'nin 164 tane İsnat kılavuzunda farklı. Bunun faydası ne arkadaşlar. O kılavuzda makale, ansiklopedi maddesi gibi farklı kaynak türlerini nasıl... Kaynak gösterilece, verilmiş. Onlara ait böyle örnek var. Burada Zotaro'da bu El mekteb şu Şamlinin yeni versiyonunda da kitaplar türlerine göre farklı simgelerle gösteriliyordu. Zotaro'da da e, kitaplar türlerine göre farklı simgelerle gösteriliyor. Mesela bakın bu bir test simgesi. Arkadaşlar. şimdi zencefine şey oldu. Bunların hepsinin bir anlamı var yani tez, kitap yazma efendim bak sesli bir yayınsa bunlar nelerdir hepsinin farklı e, çeşitleri var bunların da bir e, listesini yeri gelince size göstermeye çalışırım evet bu arkadaşlar birazdan tanıtacağız eşitleme deniyor ya yani eşitleme demek siz biz programını kurduğunuz zaman kullanıcı adı ve şifresini girince ne oluyor? Sizin Zotero hesabınızdaki bilgiler buraya aktarlıyor. Veya burada yeni bir, diyelim şu anda ben yeni bir eser eklesem, buradan o bilgimi de yine kendi hesabıma gönderiyorum. Bu programın kullanımını sizlere ayrıntılı anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Şu anda eşitle de ben Evet. Şu anda hesabım varmış. Bunu da kaldırdım arkadaşlar. Çünkü eşitlemeyi kurmadan göstermem lazım. Şimdi hesabı kaldırınca bakalım. Ee, benim kitaplarım Zotoro'yu tıklayınca tekrar gelecek mi? Evet. Bilgisayar olduğu için bunlar geliyorlar. Evet. Şu anda arkadaşlar Programı kurduk. Ne yapmamız gerekecek şimdi? Üye olmamız gerekecek. Zotero'yu kullanmak için mutlaka Zotero'da ücretsiz üyelik alınıyor. Üye olmak şart mıdır? Şart değildir ama dediğim gibi üye olmak tavsiye edilir. Çünkü Üyü olduğumuz zaman bizim programımızdaki bilgilerimiz ücretsiz olarak bu hesabımızda tutulmakta ve dünyanın herhangi bir yerinde internet imkanımız olduğunda oraya ulaşıp o programlarımızı kendi bilgisayarımıza indirme imkanı olmaktadır. Yani bunu mutlaka yapmasını tavsiye edilir. Şimdi arkadaşlar programı kurduğumuz zaman dilini ayarlama, Türkçe dil desteği var. Fakat şöyle bir şey var. El Mektebetü Şamile'nin Sotor'u açayım. Arkadaşlar. Buradan göstereyim. Şu anda bende, tam bu Türkçe geldi ama özellikle bilgisayarın El Mektebetü Şamile kurulu olanlar Eski Şam'nın e, menüleri düzgün gözükmesi için denetim masası bölge ve dilden e, bilgisayarın yönetim dilini Arapça ayarlamak gerekiyor. İşte böyle bir ayar yapılmışsa Zotero programı ilk kurulduğu zaman bunun dili Arapça olarak bu menüler Arapça olarak gelmektedir yani. Onu nasıl Türkçe çeviririz şu anda ben önce o zaman bir Arapça çevireyim arkadaşlar. Ondan sonra bunu nasıl çünkü bu ilk böyle olmuştu. Ben buradan bunu e, değiştirmiştim. Evet şimdi bunun için tersini yapacağız ama düzenle tercihler, sonra gelişmişi tıkladığında, da Türkçe var. Burada gördüğünüz gibi birçok dünya dili var arkadaşlar. Buradan biz bir Arapçayı seçelim. El Arabi. Değişiklik diyor. Ee, şimdi yeniden başlat. Yani bu değişikliğin aktif olması için Zotora'yı yeniden başlatmak gerekmektedir. Şimdi yeniden başlat. Evet. Bakın şu anda Zotora tam sağdan sola hem şey programın dizaynı da sağdan sola oldu değil mi? Bakın bu artık ne oldu? Arapça oldu. Sizde de programınızda Yönetim dili Arapça ayarlanmışsa sotorayı kurduğumuzda böyle bir Arap dilinde otomatik olarak kurulmuş olarak gelebilir. Bunu Türkçe'ye veya başka bir dilde çevirmek için ne yapmamız gerekiyor? Az önce yaptığımızı tekrar yapacağımız bu da Arapça'ya döndüğü için ne oldu? Seçenekler değişti. Bizim Türkçe'de düzenle dediğimiz Arapçası Tahrir. Oradan e, tercihlerde et taf değil, at, bunu tıklıyoruz. Sonra gelişmiş mütakaddim. Mütakaddim'den şöyle arabi var. Arabi ne o günlerden ne yapacağız? Biz Türkçe'ye çevireceksek, Türkçe'yi seçip i'adetü teşkilil yani şu anda yeniden başladı. İ'adetü yeniden başladı. Yani yapılan değişikliğin diyor. Etkin olabilmesi için <gülüyor> yeniden başlatılması. Yani kapatıp program açılması gerekiyor. Eğer daha sonra yapmasını istiyorsak bunu tıklarsak. Biz şu anda yapsın görelim at. Evet. Şimdi açılsın. Görelim. Evet programımız görüldüğü gibi Türkçe'ye döndü. Demek ki bu ayarı ta bunu bir defa bilgisayarda yaptığımız zaman artık biz değiştirmedikçe bu ayarımız kalmaktadır. Şimdi arkadaşlar Zetora'ya üye olmak, üye girişi yapmak ve bilgilerini düzenlemek konusuna girelim. Üye olmak için tabii Zetora sitesine gitmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar e, Zetora sitesinin paylaşımını açalım. Evet şu anda arkadaşlar Zotero sitesindeyiz. Ana sayfaya gelelim. Evet ana sayfaya geldik. Burada arkadaşlar login var. Bu login demek başlatma demek. Yani daha önce üye olumsak login'e e, tıklamamız gerekiyor. Ama biz şu anda üye değiliz. O zaman ne yapmamız lazım? Register for a free account. Yani ücretsiz bir hesap açmak için kayıt yap. Eğer üye olduk da şifremizi unutmuşsak bunu tıklarız. Muhtemelen unuttukladığımız zaman. Arkadaşlar şifremizi unuttuğumuz zaman kullanıcı adımızı veyahut bu üyelik çıkarırken Girdiğimiz maili unutmamamız lazım. Bunlardan birisini girdiğimiz zaman recover password tıklayarak artık bizim herhalde e, mailimize veya da artık kullanıcı adına girersek e, onu nereye gönderecek denemedim. Yeni şifre bize verecek veyahut da şifre oluşturma imkanı verecektir. Şimdi burada arkadaşlar, bakın burada da var. Login demek üyelik almış olan kişi bunu tıklayarak programa giriş yapar. Bu yani birçok internette mi, sitesinde, birçok yerde üye girişi yapma oluyor. Şu anda registralı tıklayacağız. ilk defa yapmak istiyorsak arkadaşlar. Burada tabi bu sayfa İngilizce. E, i̇stiyorsak tarayıcıya bunu Türkçe'ye çevirtirebiliriz. Mesela şu anda bakın Türk çevir dedim. Bakın burası Türkçe oldu ama neticede bu programı akademisyenler kurulandığına göre sanıyorum evet. en azından çok iler düzeyde İngilizcesi yoksa da bu kadar bilgileri arar. İşte burada kendinize bir kullanıcı adı seçiyorsunuz. Sonra bir e-posta adresi. Bu e-posta adresi arkadaşlar şey olması gerekiyor yani çalışan bir e-posta adresi olması gerekiyor. Çünkü oraya bir link gelecek. Onu tıklamak gerekiyor. Biliyorsunuz birçok siteye olurken ne yapılır? Bazısında bilgiler direkt girince eee ü olunur. ise ne olur? Ee, sizin verdiğiniz e-posta adresini veyahut da vermiş olduğunuz telefona bir doğrulama kodu gelir. Onu girerek onu aktif etmeniz mümkün olmaktadır. Bu da tabii biraz daha bir tedbir yani kişiler hayali mail adresiyle yani üyelik açmasınlar diye bunun artık böyle bir tedbir alınmaktadır. Biz yine herkes bu sayfayı anlattık da Türkçe'ye çevirten olabilir. Biz sağ tıkladık arkadaşlar. Türkçe çevirmiştik ama şöyle, evet şuradan İngilizce diyoruz. Eskolojine İngilizce geldik. Burada arkadaşlar en az 3 karakter. Örneğin diyelim ki atasen. Mesela şuan olmayacak da. Evet. Mail ataset diyelim ki e-mail.com dedik. Confirmail dediği, bunun aynısını tekrar yaz diyor. Yani bir şey olmasın diye, bir hata olmasın diye. Çünkü iki yazarken hatalı yazmış olabilirsin. Password. kendiniz arkadaşlar bir şifre yazıyorsunuz. Tamam şifreyi not etmek lazım. Tekrar bir şifre yazıyorsunuz. Sonra ben robot değilim diyorsunuz. Bu da otomatik olarak. Burada arkadaşlar... Trafik lambası içeren tüm kareleri seçin. Yoksa atla düğmesini tıklayın. Bu da arkadaşlar yine anladığım kadarıyla e, böyle programlar aracılığı otomatik bunlara üyelik hesabı açılmaması için böyle bir tedbir almışlar. İşte bunları yapacaksın. Evet. Trafik lambası. Bunda var. Sonraki diyeyim. Bakalım ne edecek. Bu sefer yangın musluğu diyor. Yoksa atlattık diyor. Var mı burada ben göremedim İşte atla diyeceksin. Trafik lambası. Bak burada var. Değil mi? Biraz bu sıkıcı olsa da artık bunu yapmanız gerekiyor. Yaya geçidi diyor. Bunları seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet burada var mı? Bakalım. Evet şu anda arkadaşlar. Bazı siteler direkt ben robot değilim tıklayınca kabul ediyor. Bu, bu bunu direkt kabul etmiyor seni. Yani çünkü resimleri göster diyerek yani senin gerçekten robot olmadığın da. Evet. Şu anda arkadaşlar ben e, böyle bir şey girdim ama uyduruk girdim. Register'ı tıklayınca arkadaşlar evet. artık ne yapar? Evet. Bu şey tamamlanır. Burada uyu olduktan sonra e, maile gidip bir link geliyor maile. Onu tıklamak gerekiyor. Şimdi ben tabii Atas maili mail varsa ben şu anda register dersem e, oraya bu gidecek ki e, orada uygun değil şu an onu söylemiyorum. Böylece arkadaşlar demek ki bu bilgiler girip register'a tıklayacağız. Sonra ne yapacağız? Şeye gidip o burada yazdığımız maile gidip o maildeki linki. Bunu bir defa yapmamız gerekiyor. Evet. Bu doğrulama zamanları, geç işlem yaptığımız için şimdi yeniden bizi imtana tabi tutuyor. Bunu tabii yapmayalım. Böylece arkadaşlar kullanıcı adını alırsınız. Aldıktan sonra tabii burada diyelim ki ben şu anda ikinci şifre eksik yazmışım. Bir de tutarsız yazarsam. Register deyince eğer bir hata varsa tabii onları uyarır, düzeltmek gerekir. Atas kullanıcısı da önce varsa kabul etmez. Yani bunlara uyarı verir. Şu anda bunu deneyemiyorum çünkü şu mail varsa bizim iyilik oraya gider. O da olsun. Evet. Şimdi üye olduğumuzu faz ettik arkadaşlar. Şimdi üye olduğumuz zaman iki şey yapacağız. Bir Zotoro sitesinde üye girişi yaparak kendi hesabımızı görürüz. Orada ekli olan kitapları görürüz, düzenleriz yani. Şimdi ee, üye olduğumuz zaman e, bizim Zotero programındaki kitap bilgilerin aynısı buradaki üyelik hesabımızı aktarlıyor ve dolayısıyla biz e, bu kaynaklarla ilgili düzenlemeleri Zotero programında yapabildiğimiz gibi ne yapmaktayız? Ee, bu site üzerinde de yapabilmekteyiz. Şu anda ben login diyeyim, yani üyelik girişi ben e, daha önce üye olmuştum, bir giriş yapalım arkadaşlar. girişi yapayım. Evet, şu anda dersler için evet, dersler için kullandığım bir üyeli kadın var arkadaşlar. Onu, kullan, onu kullanacağım. Şu anda bunu kullanacağım. Evet, şöyle iclet tip araştırma, yani Bize Üniversitesi değil mi? Temel İslam bilimlere araştırma tipi dersi Ondan sonra password'u girdim arkadaşlar. Burada remember me e, tıklarsanız arkadaşlar benim bu üyelik adım ve şifremi hatırla demek. Yani bu tarayıcı bunu hatırlar. Dolayısıyla sizin hani bu neydi diye yeniden yazmanız gerek kalmaz. Keep me signed in. Evet. Login in. Login to zetore diyelim dedim arkadaşlar. Evet şu anda bu tabi Chrome bunu kaydedemiyor, onda soruyor. Ben de kaynettiyim. Şu anda arkadaşlar, buraya girdiğim zaman, burada benim hesabımda olan işte kaynak adlarını burada görüyorsunuz. Evet, bunları görüyorsunuz burada. Alt başlıklar var. İşte ödev, seminer, kitap, bunlar derslerim ne olsun, yok evet, Böyle bir böyle şeyler var. İşte live veriyoruz. Ondan sonra burada arkadaşlar benim iyi olduğum gruplar varsa grubu tıklıyorum. Bakın benim az önce programları görmüştünüz burada. iki grup var. Yani buradan da düzenleme yapabiliyoruz. Bu bilgiler arkadaşlar aynı zamanda ne yapmamız gerekiyor? Zotero programına da girmemiz gerekiyor. Şimdi onu size göstereyim. Zotero'da arkadaşlar düzenle tercihleri tıkladım. Üst eşitle var. Oraya kullanıcı adını ve şifresini girmem gerekiyor. Girdim. Şifreyle girdim arkadaşlar. Eşitlemeyi kuruyorum şu anda. Evet ben şu anda kendi hesabına eşitlenmişti diyor. E, hesabındakiler diyor, kaldırılacak diyor. Arkadaşlar, tabii ben bundan yedeğini aldığım için, yani benim için önemli değil ama sistem bu tür bir hesaptan başka bir hesaba geçerken. Geç Atas içinde de üyelik aldığım için kendi internet sitesinde bunun şeyi var ama hani olur ki bilgisayarda çalışmışsındır, internetin yoktur, yeni kaynak bilgiler eklemişsindir böyle e, kullanıcı adı değiştirirken en azından yedeğini almak da fayda vardır. Ama benim şu anda bir sıkıntı, durumum yok. Hesabı değiştirelim arkadaşlar. Zotero e, kapanıp açıldı ve bakın eğer hatırlarsanız az önce burada farklı mesela kadına şiddet gibi farklı seçenekler vardı. Çünkü bu hesabıma ait bir şeydi. Burada neyi gördünüz aynı zamanda arkadaşlar? Birden fazla hesap açıp ihtiyaç varsa onu da kullanabilirsiniz. Hatta çalışma grubunda ortak bir hesap açıp herkes o şifreyi kullanarak hem oraya kaynakçı bilgilerini ekleyebilir. Şu anda bakın internet sayfasındaki görülenler geldi. Bunlara bir şey eklemek için onun için için boş arkadaşlar. Burada kalk şu anda burada 100 eser var. Bakın şu anda arkadaşlar bu dönmesi demek eşitleme yapıyor. Yani ne yapıyor? Benim e, girmiş olduğum iyilik hesabındaki bilgileri buraya aktarıyor. Burada bir ekleme değişiklik yaparsam bunu da hesabıma aklıca Şu anda bakın. Evet. Bakın 150 eser oldu, 164 oldu. Demek ki e, internetten benim bu hesabımda bulunan ne yapıyor? Bilgileri buraya aktarıyor. Şimdi retro programına kaynakların pdf'leri de eklenebiliyor ama ücretsiz olanın limiti 300 MB olduğu için pdf'lerin, resimlerin çok fazla burada saklanmasını şahsen tavsiye etmiyoruz. Ama ücretli diğer satın alırsak tabii bu olabilir, onu size göstereceğim arkadaşlar. Evet, şimdi Zotero sayfasına bakalım. Oradan anlatmadığımız bir şeyler var mı, yok mu? Evet, burada kendi evet, hesab adım burada gözüktü arkadaşlar. Bakın burada e, hesab tıklayınca library ve Edit profile'de iki şey var. Library şey benim kendi kaynakça bilgilerime, yani hesabında ekli olan kitaplara götürüyor. Onlarla ilgili burada işlem yapabilirim. Silme, ekleme, düzeltme gibi. Yani Zotero programında bilgisayarda kurulu olan, Zotero programında yapılan işlemleri buradan da yapmak mümkün olmaktadır. Evet, burada library'e tıkladığım zaman, edit profile tıkladığım zaman ne olur benim kullanıcı bilgilerimi burada görmek mümkün olmaktadır. Evet. Evet, edit profile tıklayayım arkadaşlar. Burada kendi burada dikkat edersek kendimle ilgili ne var burada? Ee, gerçek adını yazabiliyorsun, nerede oturduğunu yazabiliyorsun, ilgilendiğin disiplinleri yazabiliyorsun, kendine bir resmini buraya şey yapabilirsin, e, ekleyebilirsin. Ve Burada kendi hakkında bilgi yazabilirsin. En son So Profile yazsın. Evet, buradaki İngilizleri anlayamazsan ne yapabilirsin? Chrome'da farenin sağına tıklayıp Türkçe diline çevirirsen buradakileri görüyorsunuz. E, Türkçe'ye çeviriyor. Evet, bunları en son kaydet diyerek e, bu profildeki bilgileri ne yapabilirsin, kaydedebilirsin Burada arkadaşlar profil tıkladığımız zaman e, üst tarafta gördüğünüz gibi Hesap diye bir bilgi geliyor. Burada e, hesap ayarları var. Yani burada şifreni e, değiştirebilirsin. E-posta ile ilgili işlem yapabilirsin. Şu anda tabii biz Türkçe çevirdiğimizin Türkçesi geliyor buna. Evet, İngilizce çevirsek orijinali gelelim arkadaşlar. Orjinali döndü. Evet. CV diyor. Kendi CV'in yani kendi hakkında bir bilgi yazabilirsin. Bunları Türkçe çevir bakalım nasıl formatlımış herhalde. Evet. Özgeçmiş evet. Özgeçmiş e-posta, depolama gibi burada seçenekler var. Evet, CV falan diye söylüyor. CV istendi falan diye isteniyor. Evet. Buraya bilgiler yazdıktan sonra çevirip kaydedebilirsin. Evet. Burada da herhalde CV yazma seçenekleri var. Demek ki değişiyor. Ondan sonra e-mail ile ilgili, yani buradan stroge dediği depolama alanı. Bu da kendi özel Evet. Tüm kitaplı yayınla. Yani sen arkadaşlar burada da ne var? Evet. söz atorodaki hesabında kitapları yani başkalar da bunu görsün mü, faydalanabilsin mi? Bunu seçersen kitaplığın var. Hatta kitaplarla ilgili de anlatacağız. Not düşebiliyoruz. Bunları varsa E bunu seçersen, kitaplarını bunu seçersen notlar yayınlanır. Arama motorlarından gizle. Eğer arama motorları senin bu sayfanı görmesini istemiyorsan bunu gizle dersin ve o zaman ne olur? Ee, sendeki bir kitabı internette arayan kişi ne yapmaz? Onu göremez. Zotora Forum gönderilen özel mesajlar için bir şey Evet. Grup tartışmalarında yeni gönder. Beni bir gruba davet ediyor. Yani burada ayarlar var arkadaşlar. Yayınlar diyor. Evet. A çağrılarını kullanmak için kullanıcı kimiz budur diyor. Artık bu bu yayınlar İlgili işin açıkçası bilgim yok arkadaşlar. Depolama da senin. Evet, 300 megabaytlık. Evet, son senkronizasyon 8 dakika önce yapıldı diyor. Burada arkadaşlar dediğimde benim kotam 300 MB'ti. Şu anda ben PDF'leri atmadığım için hiç kullanmamışım. Burada arkadaşlar eğer depolama alanınızı artırmak isterseniz bununla ilgili işte şey var. 2 GB'a çıkarsanız yıllık 20 dolar Amerikan doları vermeniz gerekiyor. 6 GB'a çıkarsanız 60 dolar. Sınırsız ol 120 dolar verirsiniz arkadaşlar. Zotero programını doküman tutmak için de kullanabilirsiniz yani sizin makaleler, kitaplarla ilgili pdf'ler, resimler, neler varsa bunları da burada görmeniz mümkün olmaktadır. Evet. Eşitlemeyi şey yaptık arkadaşlar. Şimdi gelelim programı tanıtmaya. Evet, şu anda Zotoro programı bu şekilde arkadaşlar. Bunu biraz Evet, gördüğünüz gibi Zotoro programına herhangi bir köşesine gidip de fare iki taraf lokaline geldiği zaman onu aşağı yukarı büyük küçük enine boyuna değil mi? Bunu kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Şimdi Zotoro evet, programı arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada neler var? Sırasıyla bakalım. Çok karışık değil. E, gerçekten kullanım e, kolaylı olan bir arayüzü yani görüntüsü var. Programın. Evet. En üstte arkadaşlar gördüğünüz gibi menü çubuğu deniyor. Yani burada menüler var. Dosya düzenle görünüm araçlar yardım genelde programlarda bu menü çubuğu dediğimiz kısım yani yazılı menüler olduğu kısım hemen standarttır işte dosya tıkladığınız zaman burada arkadaşlar aslında şöyle diyelim şu bu program ekranında arayüzünde şuradaki simgeler ki bunlardan bahsedeceğiz bunlar. Hemen hemen bizim işimize yarayacak olan işlemleri bunları kullanarak yapmamız mümkün olmaktadır. Bu bizim için yeterli olur arkadaşlar. Ama yine yazılılarda mesela diyelim ki yeni eser eklerken buraya geleceksin. Yani şöyle diyelim şu araç çubuğu dediğimiz şuradaki bu simgelerle yapacağımız işlemleri buradan da yapıp örneğin yeni eser eklerken buradan yeni esere geliyorsun. Yani yeni eserin bilgisini elde ekleyeceksen buradan ne yapıyorsun? Biraz hızlı açıyor. Evet buradan eser türünü seçiyorsun. Biraz sonra söyleyeceğim. Aynı şey burada var arkadaşlar. Yani sık kullanmanlar işleme buraya eklemiş. Şimdi burada biz daha çok hem görsel olması hem de kullanım kolaylığı açısından önce bu araç çubuğundakiler göreceğiz. Ondan sonra en evet, son bu menü çubuğuna bakar çünkü çoğu işlem buradan yapabildiğimiz mümkün olmaktadır. Evet burada arkadaşlar e, burası menü çubuğu burası ikinci alttaki simgeler buna araç çubuğu denilmektedir. Sonra burada kitaplığım alanı var. Bakın kitaplığım var. Burada bakın ben de toplam e, kaç eser varmış. 922 eser var. Toplam sizde kaç eser olduğunu bu şekilde görmeniz mümkün olmaktadır. Evet. Bu kitap alanında arkadaşlar, burada sizin alt bir anlamda klasörler oluşturmuşsanız, bunun olsuna zor değilsiniz, kitapla onu tıkladığınız zaman, şu an 921 eserden de bu var, bunlar arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sıralanıyor. Hangi esere tıklarsam bu kitap bilgileri, yanında gözüküyor. Tabi gözükmesinin bize bir faydası nedir? Orada ne yapabiliriz? Ee, o kitapla ilgili eksikleri ve hatalar onlar onları düzeltedir? Bunları sırasıyla görmeye çalışacağız. Evet, burada... Kitaplığım alanı var burada kitaplar var burada grup kitaplığı var eğer bir gruba dahil olmuşsam onunla ilgili kitaplar var burada da arkadaşlar seçili olan evet burada bir etiketler, anahtar kelimeler var. Demek ki bu kitaplara onu da daha sonra anlatacağız. Eğer kitaplara etiket, anahtar kelime verirsek bu anahtar kelimelerini tıkladığımız zaman ilgili kitapları burada görme gibi bazı özellikler var. Onun da inşallah nasıl olduğunu daha sonra anlatmaya çalışacağız. Tamam. Evet. Burası orta kısım eserler listelenir. Kitaplı tıklarsak, zotarımıza bütün eserler ama alt klasörü tıklarsak sadece onun içindeki kitaplar olur. Tabii yeni içine kitap eklemesi orta kısım da olur. E, boş kalır. Hangi alt kısmı tıklarsak burada onun içinde kaç kitap olduğu yazmaktadır. Evet, sonra bu üçüncü kısım arkadaşlar nedir? Veri giriş alanı yani ne demektir? Kaynaklarla ilgili bilgilerin girildiği yerdir. Burada hem sıfırdan da girebiliriz hem de olan bilgiler eksikse, yanlışsa, örneğin cilt sayısı yanlışlıkla, dört yanlışsa, beşse bunu beş yapabiliriz gibi. Burada eksik yerler tamamlayabiliriz. Evet, etiket alanı Şurası arkadaşlar, alt kısım az önce gözükmüştü. Bu etiket alanı demek. Yani eser etiketlerini atar kelimenin istenen de alandır. Bir diğer ifadeyle konu seçici olarak nitelendirilmiştir. Yani demek ki kitapların konusuna göre etiket verirsek, oradan tıkladığımız etiketle ilgili kitaplar görme imkanı olabilir. Zotordaki alanları fareyi kenar çizgi üzerinde getirip evet. E, bu alanlar arkadaşlar. Bakın daraltmak, büyütmek, küçültmek mümkün. Yapmamız lazım. Alan çizgi üzerinde getiriyoruz. Bak bu daha fazla olmuyor. Demek ki imkan varsa bunu bakalım. Bunu küçültme, büyütme imkanı var. Her şekilde olmasında bir kısmında bunlar gördüğünüz gibi olabilmektedir. Evet. Tamam. Evet, şimdi arkadaşlar genel bahsettik. Önce araç çubuğundan başlayalım, yani şu ikinci sıradaki kısımdan başlayarak bunları anlatmaya çalışalım. Evet. Menü de dediğim üstteki şu yazıların olduğu yerde yapılan işlemlerin büyük bir kısmı araç çubuğunda çubuğu kullanılarak yapılabilmektedir. Araç çubuğundaki simgelerin üzerinde imleci götürdüğümüz zaman onunla ilgili açıklama gelmektedir arkadaşlar. Bu, El Mekrefe, Düşşavir'e de böyle mesela bu ne diyor? Yeni kitaplık ekleniyor. Bu, yeni derme ekle. Bunun altına girdiğiniz zaman yeni bir grup oluşturur. İşte yeni besleme diyor. URL'den vesaire gibi. Evet. Şimdi birincisi arkadaşlar. Bu nedir? Geldik. Yeni derme. Klasör simgesi var, altında yeşil artı simgesi var. Bu arkadaşlar, yeni bir derme dediği bir bölüm, alt bölüm klasör demektir. Yani biz e, her bir çalışmamızla ilgili kaynakları ayrı bir dosyada, klasörde bölümde tutmak istiyorsak bu zorunlu değil, bunu yapabiliriz. Bunu tıkladığımız zaman, ne oldu arkadaşlar? Yeni bir derme yani yeni bir bölüm alt bölüm klasör alt klasör çünkü niye buna bölüm alt bölüm alt klasör dedik? Bunun içerisinde derme içinde de derme oluşturulabilmektedir. Şimdi yeni es yani eserler yer alacağı bir dosya oluşturulur. Bu işlem arkadaşlar şu dosya geldiğimiz zaman. Yeni derme var lan arkadaşlar. Bunu da tıklayarak aynı işlemi bak yapabiliyoruz. Demek ki ikisini karşılıklı gösterelim. Simgeyi kullanmak istersek yeni derme bunu tıklıyoruz. Araç menü çubuğundaki gidersek buradan ne yapıyoruz? Ee, yeni derme tıklayınca aynı işlemi yapabiliyoruz. Tamam. Evet, bunu tıkladık. Derme denemesi diyelim. Okey dedik. Evet arkadaşlar, buraya bakın. Tıkladığım şey geldi. Bunu tutup bunun içerisine sürüklesin arkadaşlar. Yani i̇ç içe de oluşturabiliyoruz. Bakın, bunu getirdim, bunun içine sürüklü yaptım. Ee, Üzerine çift tıklayınca bunun adını değiştirebiliriz. Demek ki herhangi bir alt bölümünün adını değiştirmek istiyorsak. Ee, farenin sağını tıklayıp dermeğinden adlandır. İşte burada dermeyi sil, derme ve eserleri sil arkadaşlar. Dermeyi sildiğimiz zaman içindeki eserler silinmiyor ama dermeyi ve eserleri sil arkadaşlar o zaman ne olur? Bunu da silmiş oluruz. Bununla ilgili biraz daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda vereceğiz. Şimdi bir kısa kısa bu simgeleri tanıtalım. Demek ki yeni derme bir anlamda bir bölüm, alt bölüm oluşma anlamına göre, Niye oluşturuyorsa bunu iç içe sokabiliyoruz. Bunun adını değiştirebiliyoruz, silebiliyoruz, efendim, taşıyabiliyoruz. Değil mi? Dışarıya aktar, dermeden kaynakça yarat diyor. Birçok özellik var. Bunları aşağıda inşallah bahsederiz. Evet, ikinci şeyimiz birinci sarı, krasos ikinci simge ise yeni kitaplık var. Tıkladığım zaman yeni grup ve yeni besleme diye iki seçeneği var bunun içerisinde. Yeni grup bir konunun kaynakların çalışma arkadaşlarıyla paylaşımını gerçekleştirir. Evet, şimdi burada arkadaşlar yeni grup dediğimiz zaman ne yapılıyor? hemen Zotero tarayıcısı açılıyor ve orada arkadaşlar yeni grup oluşturma sayfası açılıyor. Demek ki biz direkt Zotero sayfasından da yeni grup oluşturabiliriz. Ama buradan da oluşturabiliyoruz. Kullanıcı hesabıyla giriş yapıldıktan sonra Zotero sayfasında grup oluşturma paylaşım açılır. Zotero programı, sürüm program ve web sürümünde sekrenizasyonun gerçekleşmiş olması için az önce gösterdiğimiz gibi kullanıcı adı ve şifrenin hem web sayfasını hem de zotelik programına girilmiş olması gerekmektedir. Grup oluşturma hakkında aşağıda tekrar bilgi vereceğiz arkadaşlar. Burada mesela İngilizce ama söylediğim gibi bunu tarayıcıya, Türkçe'ye çevirttirebilirsiniz. Bak Türkçe çevirdim. Ne diyor? Grubun bir isim seçin. Mesela denemediğim arkadaşlar, bakın. Sonra burada altında arkadaşlar gruplarla ilgili ayarlar var. İşte genel ayar. Herkes görüntüleyebilsin. Kapalı yaparsan herkes açık ama kapalı bir yelik diyor. Özel üyelik seçim gibi. Özellikle var. bunlar çok kurdu yapmadım. Şimdi ben grup denemesi diyeyim arkadaşlar. Denemesi. Evet. Grup oluştur dedim. Bakın şimdi Arkadaşlar şimdi ben bir eşitlemeye çalıştayım. Bakın arkadaşlar. Grup denemesi hemen buraya geldi. Yani pro, şey, kullanıcı hesabındaki grup ve kitaplar otomatik e, sekreterizasyon sağlanmakta birbirine aktarım yapılmaktadır. Demek ki burada yeni grup oluşturur, oluşturarak e, arkadaşlarla ne yapabiliriz? Kaynakça bilgilerimizi paylaşabiliriz. Burada ne var arkadaşlar? Yeni besleme var. Burada URL'den ve OPML'den diyor. Evet. Evet burada herhalde bir adres girip oradan sanıyorum. Evet buradan bilgisayardan veya da internetten buradan veri aktarılması istenmektedir. Şimdi burada arkadaşlar biraz daha gidince şu eserlerin e, görüldüğü yerde kitapları tıklayalım. Üst arkadaşlar artı simgesi var. Üzerine gittiğimiz zaman yeni eser Bu yeni eser ekleme. Bunun aynısını dosyada yeni eser yolunu tek, takip ederek de yapabilmekteyiz. Şimdi buraya girdiğimiz zaman, yeni eser zaman arkadaşlar, e, şimdi bu eserlerin dipnot ve kaynakçada yazım şekilleri eserin türüne göre değişiyor. Yani makalenin, tebliğin, Yazar yani kurumun yayınladığı bir kitap, yazma eser, ondan sonra bir görüşme gibi yani kaynak türüne göre bu kaynakların anktobedi maddesi çoklu yazar tekli yazar kitap bölümü gibi farklı kaynakların dipnot ve kaynakçada farklı yazım şekilleri olmaktadır dolayısıyla buradan tabi Zotero öncelikli olarak bilgileri doğru girmeliyiz ki o ne yapsın dipnot ve kaynakçaya. Doğru bu bilgileri yerleştirsin. Burada arkadaşlar önce yeni kitap artı simgesinden önce ne yapacağız? Ee, Ekleyeceğimiz şey gazete makalesini genel dergi makalesini nedir? Bunlara Bunu doğru seçmek lazım. Kitap, konferans bildirisi, tez. Çünkü bunlar hepsinin farklı kendine özel yazım şekilleri var. Dosya bağlantı diyor. Dosyanın bir kopyasını sakla artık. Bunu kullanmadım arkadaşlar. Sonra diğer türler var. İşte burada anlık ile transfer bir maddesi burada. Bunları hangisiyse onu seçmemiz lazım. Diyelim ki bizimki mesela ne olsun? Genel dergi makalesi olsun. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar boş geliyor. Bir de bakın dergi makalesi simgesi böyle. Şimdi dedim ya kitap yani bu eser türüne göre farklı simgeler var. Burada da artık onun başlığını, yazarını işte soyadı adı, yayını, cildi varsa tarihi, sayfası demek kısa başlığı Bunlar hakkında hepsine bilgi vereceğim. Buradan bilgiler eline girmemiz gerekiyor. Eğer bilgi yoksa, mesela buradan örneğin diyelim ki tezi seçeyim arkadaşlar. Bakın tezin simgesi bu şekilde. Ondan sonra başka ne seçelim? Mesela konferans bildirisi seçtim. Bak konferans bildirisi de bu şekilde. Yani farklı kaynak türlerinin farklı simgelerle gösterildiğini görüyoruz. Evet, bunu denemek için yaptığımız için siliyorum. Tıkladım. Burada arkadaşlar bir eser üzerinde fareyi sana tıkladığınız zaman yine birçok seçenek geliyor. Esere not ekleme, ona bir ek yapma, ee, yani burada ne var arkadaşlar? Bir internet adresiyle o eseri itibatlandırma, bağlantı ekleme, efendim dosyan kaydedilmiş kopyasını ekle gibi bunu çoğalt dersin, aynı eserin bir kopyasını çoğaltıyor. Yani diyelim ki bir eserin üzerinde Deneme yapacaksın veya da bir eserin farklı baskısını buldun. Yani bilgiler hepsi değişmeyecek, bir kısmı değişecek. Yani baştan sona yazarın adını, eserin adını vesaire yazmayla uğraşmamak için ne yapabilirsin? Eseri çoğalt versin ve çoğaltılan kopya eser üzerinde ne yaparsın? Tıklayıp yan taraftan bilgilerini düzeltebilirsin. Evet bunun ayrıntısı ile ilgili daha sonra bilgi vermeye çalışırız. Şimdi onun yanında arkadaşlar kalem ve artis simgesi var. O zaman eserleri tanımlayıcılarını kullanarak ekle. Yani eser diyor, bir eser ekleyeceksin. Eser tanımlayıcıyı kullanarak ekliyorum. Bunu tıkladığımız zaman burada arkadaşlar isene, doi burada arkadaşlar, söyle e, diyelim, e, bazı kitapların, yayınların biliyorsun ise Bene numarası genelde oluyor. Kitaplarda makallı doi numarası oluyor. Bu tünnitte yine adına benzer bir şey arkadaşlar. Bu numaraları giriyorsun eğer eserin bunlara ait bir numarasını biliyorsan onu girip internetten arıyorsun. Eğer internette onu bulursa ne yapıyor? O e, yayının künye bilgilerini e, otomatik olarak program kendi içerisine çekiyor. Tabii bu numaralar arkadaşlar telefon numarası gibi TC kimlik numarası gibi nedir? E, tektir. İkinci bir tekrarı yoktur bunların. Evet, burada ben arkadaşlar daha önce burada ise beni denedim. Oradan mesela bir doy numarasından deneyelim arkadaşlar. Bir dakika, vergi parka girelim. Evet, Dergi Park'a girelim. RKT rotörü açılmış. Buradan Oğul'dan Dergi Park'ı girelim. Evet, Dergi Park dedik. Şimdi burada Dergi Park'tan bir herhangi bir makale Bak, önemli değil. Şu sayıya gidelim arkadaşlar. Evet, bu makaleyi tıklayalım. Burada bakıyorum. Bu makalenin doyu numarası var mı arkadaşlar? Evet. Şu herhalde <gülüyor> makaren doyu numarası olabilir. Bunu bir deneyeceğim ben arkadaşlar. Bunu bulamadım. Tıklayalım. Oysik numarası var. Evet. <gülüyor> o zaman biz Arkadaşlar şimdi burada bakın ben size bir şey söylemiştim. Dergi Park gibi bazı yerlerde yer alan e, yayının künye bilgilerini ne yapabiliyoruz demiştik. Ee, direkt Zotero'ya aktarabiliyoruz. Bakın burada Zotero simgesine şu anda tıklarsam şu makalenin bilgilerini otomatik olarak hem bunun pdf'sini hem de bilgilerini benim Zotero programına Aktaracak. Ben tabii o zaman ilahiyatla ilgili bir kitap bulmaya çalışayım arkadaşlar. Diyelim ki ilahiyat. Diyelim bakalım ne bulacak? Evet. İlahi Araştırmaları ve Sosyal Bilimler diye bir makale bulundu. İlahiyat öğrencilerinde kadının örtünmesine ilişkin algılar diyor. Şöyle bir makale arkadaşlar. Şimdi bunu şu zetoroyu tıkladığım zaman arkadaşlar bakın bunu. Bak şurada benim tarayıcını açıldı arkadaşlar. Bunu şu anda benim tabii buraya üyeliği işte yaptığım için kitaplığımın içerisine istersen burada başka grupta seçebilirim. Yani direkt kitaplığımın içine seçersem oraya aktarıyor bunu ama alt bir grup seçersen denemeyi seçeyim arkadaşlar Ama deneminin de altında denemesi vardı. Doğan Bak şimdi bunu oraya ekledi. Oraya eklediğini nasıl anlayacağız? Burada. Şimdi bunun doyu numarası var arkadaşlar. Bir de bunu dinleyeyim aynı zamanda. Evet, bunu kapatalım. Evet. Evet arkadaşlar buraya şuraya eşitlemeye tıkladım arkadaşlar. Eşitlemeye tıkladım. Evet, eseri buraya eklemiş olması gerekiyor ama şu an alamadım. Buradan Arkadaşlar bakın, az önce bir makalenin doyu numarasını şey yaptım ben. E, oradan kopyalamıştım. Hemen buraya arkadaşlar. Bakın, ila tabi önce kadın öğretmen için şeyde bunu hemen doyu numarasından bunu bize buldu, getirdi. Bunu daha önce arkadaşlar ben ISBN'den de denemiştim, bir kitap getiriyorum diye. Bazen getiriyor, bazen getirmiyor. Demek ki o internet ortamında o ISBN numarasıyla e, bağlantılı bir e, bilgi olursa bunu demek ki getiriyor. Yoksa da biraz zor olduğu anlaşılmaktadır. Ben bir tane ISBN numarası not almıştım. Bulabilirsem onu da birlikte deneyelim. Evet. Seben ben araçla aynı şekilde arkadaşlar şu anda göremedim. Daha sonra bir şey olursa inşallah onu da deniriz. Evet bu demek ki İSEB'ne veya başka numaradan kitap eklemek için bunu kullanıyoruz. Şimdi kaynağı tam aktardıktan sonra arkadaşlar, bilgiler neticede bu bilgileri de internette insanla girdiği için yani gerek internetten aktardığımız kaynak bilgilerini, gerekse başkalarından aldığımız kaynak bilgilerini kontrol etmekte fayda var. Ve mesela bazen böyle başkalarından aldığıma baktığım zaman içerisinde çeşitli hata ve eksikler olduğunu gördüm. Dolayısıyla gerek internetten aktarılan, gerekse başkası arkadaşımızdan aldığımız kaynak bilgilerinin Doğru olup olmadığını kontrol etmek lazım. Mesela bakın burada arkadaşlar. Yazar Kenan Sevinçmiş. Bakın soyadı yazılırken N harfi büyük yazılmış. Mesela gözlerinden kaçmış. Onu hemen şuradan düzeltmek lazım. Çünkü bunu düzeltmesem ne olacak? Ben bu kaynağı kullanırsam bu sefer bu şekilde bunun yaz ismi e, çalışmaya eklenecek. Evet arkadaşlar bakın burada bunun ISBN numarası da varmış. O zaman İstediğine numarası olan evet. Tamam. Şimdi geldik arkadaşlar. Üçüncü simge, yeni not. Burada arkadaşlar yeni bağımsız not ekle, alt not ekle. Yani bir notun altına not ekleyebilirsin. Bir de bağımsız not ekleyebilirsin. Bu ne demektir? Eserin künyesinden bağımsız. Çünkü arkadaşlar eser bilgilerin olduğu bir esere tıkladığımız zaman bakın burada yan tarafta bilgi yazan yerin altında o eserin künya bilgileri var. İşte notların altında da onunla ilgili eklenen notlama Etikette bir anlamda arkadaşlar buna mesela not eklemeyi buradan da yapabiliriz. Bu kitapla ilgili not yazabiliriz. Etikette bu kitapla ilgili, yani bunun anahtar kelimeler, yani bu kitapta nelerden bahsedildiğini yazabiliriz. Çünkü anahtar kelimeler daha sonra, diyelim ki bunun içerisinde cihattan bahsediyor. Ee, sonra böyle, biz diyelim ki sonra cihatla ilgili hangi kitaplar bende var diye düşündüğümüz zaman, şu alt da buraya cihat yazdığımız zaman o etiketi taşıyan eserleri burada bize gösterecek. Şu an tabii öyle bir etiket girilmemiş. İlişki budur arkadaşlar e, eseri ilişkilendirmek başka eserler bunlarla ilgili bilgiler sırasıyla vereceğiz evet burada yeni not ekleyip tıkladığımız zaman bağımsız bir not eklenir herhangi bir de not eklenebilir demek ki arkadaşlar yeni not eklediğimiz zaman bu bağımsız not Bakın şuraya not diye geldi görürseniz. Bu yani sanki bir müstakil eser adı gibi not ekleyebiliyoruz. Bunun evet çift tıkladığınızda zaman göremediniz. Bu notu düzenleme sayfası açılıyor. Bu bağımsız olur. Eğer bir eseri tıklayıp da Alt not ekle dediğimiz zaman o eserin altına ekliyor. Fark bu arkadaşlar. Demek ki biz müstakil bağımsız da not ekleyebiliriz. Bir eserin altına da not ekleyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar, biz bu not eklerken herhangi bir dermeyi seçersek, bu o dermen içerisine bunu ekliyoruz. Bak, not tıkladığımız zaman dermede geliyor. Evet, burada. Bunu not tıkladığımız zaman da onu düzenleyecek. Buraya bilgi not bilgisini yazabiliyoruz. Etiket için buraya tıkla diyor. Ayrı bir pencere düzenlemek için, ayrı bir pencere açmak için tıklıyoruz. Evet. Tamam. Bu işlemi menü çubuğunda dosyadaki yeni notu tıklayarak da yapabiliyoruz. Arkadaşlar. Tamam. Burada şöyle daha büyütelim. Evet, şöyle yapalım. Bakın burada Eser türü de gözülebiliyor arkadaşlar. Bakın bu Not-Not Bilimsel Dergi makalesi mesela burada yeni bir kitap diyeyim arkadaşlar. Bakın bunun eser türü kitap olarak burada gösteriliyor. Şurada onun yılı girilmişse tabii kaç yıl olduğunu söyleniyor. Tamam. Demek ki esere not eklerken önce eser seçeceğiz, sonra da buradan alt not ekleri tıklayınca. Bakın arkadaşlar bunu internetten almıştım, bakın bunun pdf'sini de buraya ekledi gördüğünüz gibi. Onu tıkladığım zaman, şu anda siz göremiyorsunuz ama ekranda bu makalenin pdf'si açıldı. Yani Dergi Park'tan veya da bir makalenin eserin pdf'sinin olduğu bir yerden. E, buraya aktarım yaparken onun pdf'si de otomatik olarak gelmektedir. Bakın burada bunu indirdiğimiz adres gözüküyor. Evet bak burada da yine onun uldesi var. Tabii ben bu pdf'leri silmeyi tavsiye ediyorum. Silmek için ne yapacaksın? Sağ tıklayıp pdf'yi gör dersen bunu açıyor. Çevirim için göster dersen bu sefer onu indirdiğimiz adresi açıyor. Orada internet üzerinden açıyor. Evet, dosyaya göster dersen bunun bilgisayarda olduğu yeri açıyor. Kitaplıkta göster dersen bunun, evet, kitaplık içerisinde bunu bize göstermektedir gerçekten. Eseri dışarı aktar dersen evet, bunu dışarıya aktarma imkanı veriyor gibi bir çok özellik var. Evet buraya bir not yazalım. Örneğin makalede şundan bahsediliyor. Evet bunu yazdık. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz yazdığımız notun ilk kelimesi burada gösteriliyor. Açarsak yani burada sığdığı kadar notu da burada görme imkanımız var. Evet, bak yeni bir şey ekleyince arkadaşlar bu eşitleme çalışıyor ve ne yapıyor? Ben buradaki eklediğim yeni bir değişikliği yani yaptığım eklemeyi çıkarmayı kendi hesabıma bunu göndermektedir. Evet burada tekrar geliyoruz. Ek ekle diye bir şey var. Burada arkadaşlar Ureli'ye bağlantı iliştir. Dosyanın kaydedilmiş kopyasını ekle. Dosyaya bağlantı ekle. Yani bu dosyaya bir bağlantı ekle. E, gibi burada 3 tane seçenek var. Araştırma sürecinde elimizde pek çok elektronik makale sunu ve tez birikir. Bilgisayara hangi isimle kaydettiğimizi çoğu kez hatırlamayız. Dolayısıyla Esere ulaşmakta sıkıntı çekeriz. Zotero ile el elektronik makalelerimizi, tezlerimizi, kitaplarımızı e eser künyelerine iliştirebiliriz. Bu sayede eserlerin tam metinlerinin erişimini kolaylaştırırız. Ek ekle altındaki seçenekleri kullanarak bir eserle ilgili bulduğumuz internet adreslerini. Veya topladığımız dosyaları o eserin künyesini iliştirme imkanı var demek arkadaşlar. Önce buradan bir eseri seçiyoruz. Sonra ek ekleye geldiğimiz zaman güreleye bağlantı iliştir derken buraya ne yapabiliyoruz? Buna e, eserle ilgili bulduğumuz internet adresini dosyanın kaydedilmiş kopyasını ekledi onunla bununla ilgili bildiğimiz bir dosyayı veyahut da dosyaya bağlantıyı buraya ekleme imkanımız vardır. Burada arkadaşlar URI'ye bağlantı iliştir. Bu ne demek? Esere internet adresi eklemenin iki yöntemi vardır. Birincisi veri giriş formunda URL'e yazan yere web adresi yazılır. Şimdi tıkladık arkadaşlar. Bakın burada URL'e yazıyor. Buraya web adresi varsa işte www diye yazarız. Şimdi kafadan Evet yazarız. Ve bunu ekleyebiliriz veya kopyalayıp oraya yapıştırabiliriz. Şimdi bu silahına yanlış buldum. Birinci yol budur. Program bibliografik oluştururken bu linki kullanır. Tabi buraya eklediğimiz arkadaşlar dipnot ekle, kaynakça oluştur dediğimiz zaman buradaki bilgiler kullanılıyor. Tabi buraya şu anda biz deneme yapıyoruz ama öyle kafadan bir şeyler eklememek gerekir ki dipnot ve kaynakça dipnot eklerken kaynakça oluştururken sıkıntıyla Karşılaşmayalım. Evet. Program Biyoğraf Kümü oluşurken bu linki kullanır. Bu durumda Eser Künyesi'nin adı çift tıklandı. URL adresi açılır ancak ikinci yöntemde olduğu gibi Künyi adının altına URL adresi gözükmez. Ve Künyi adını karşında yuvarlak nokta simgesi olmaz. Şimdi arkadaşlar, bakın burada yuvarlak nokta simgesi var. Bunda ise yok. Demek arkadaşlar, eğer bir eserin künye bilgisinde, bak burada var, URL adresi var ama bu eserin şurada, URL'ye bağlantı iliştir diye o link buraya iliştirilmemişse olmaz. Şimdi bunu tıkladım arkadaşlar, bağlantı iliştir dedim, bu bağlantıyı şey yaptım, istiyorsan buraya baş, okey dedim. Evet bakalım burada olacak mı? Evet, bakalım henüz olmadı. Evet, şun da var arkadaşlar. Eğer yanında şöyle bir nokta işareti varsa, bu eseri çift tıkladığımız zaman, şu anda siz göremiyorsunuz ama onun e, o makale, o eser direkt açılmaktadır. Evet, burada URİ'ye bağlantı eleştir dediğimiz zaman bu yöntemle eser kimle birden fazla URİ'yle eleştirilebilir fakat program yok. Bu linki kullanmaz. Demek arkadaşlar burada e, eseri seçtik. Buraya birden fazla ekleyebiliriz ama bu eklediklerimiz dipnot eklerken ve kaynakçı oluştururken kullanılmamaktadır. Ayrıca bu yapardışlarına not eklenebilir. Başlık ekleme burada var zaten. Not da ekleyebiliyormuşuz ondan sonra. İlgili ilgili etiket bağlantısı yapılabilir. Buraya ekleme işlemi Yapıldıktan sonra eser künyesi ve eser künyesi altında görünen internet linki dosyası üzerinde fare çift tıklanınca yahut künye üzerinde farenin sağından ya da yerini bul simgesi içinden çevrimci gösteri yasası tıklanınca girilen ee adres açılır. Deneyelim bunu arkadaşlar. Şimdi buraya... Mesela buraya bir... Evet, burada adres var. Bunu aldık. Bunu şunun içerisine ekleyelim. Geç burada da varmış bağlantısı. Bakın şu ansikövede maddesi arkadaşlar. Bu herhalde anlık ileti simgesi. Evet, buraya bir bağlantı ekleyelim. Bakın arkadaşlar, şimdi belki fark etmemiz, şimdi Evet, bunu bir sileyim, bir yeniden ekleyeyim. Şimdi, bağlantı, bakın şu anda bu ilk dönem siyasi diye bir eser, adı. İlk dönem siyasi tarihinde hukuk uygulamasıymış, bunun adını şurada görüyoruz. Şimdi burada buna bir bağlantı eklemek istiyorsam bunu tıklıyorum. Sonra buraya geldim. Buraya da bağlantı inişti dedim. Bakın bunu tıkladığım zaman hemen bakın içeri doğru bir ok oldu. Onun altına karşı bağlantıyı ekledim. Dolayısıyla ben şu bağlantıyı tıklayarak ve altta bunun üzerine tıklayarak bu adresi doğrudan açabilirim. Tamam. Evet, şurada yerini bul var arkadaşlar. Yerini buradan çevrimci gösterdiğim zaman da yine o adres açılmaktadır. O adres açılmaktadır. Tamam. Burada da arkadaşlar herhalde bunu e, arama motorunda bunu arıyor arkadaşlar. Arayıp bununla ilgili bir netice varsa bize gösteriyor. Tamam. Burada dosyanın kaydedilmiş kopyasını ekle tıkladığımız zaman burada arkadaşlar Eser seçiliyken bunu tıklayınca açılan pencereden gösterdiğimiz dosyanın bir kopyasını program kendi klasörüne alır. Yani bunu tıkladım geldim bunu tıkladığım zaman bir gördüğünüz yerden ekranda görüyorsunuz bir bilgisayar da açılıyor. Buradan arkadaşlar diyelim ki bir pdf dosyası örneğin. Bir dosya. Yok mu burada pdf? Evet diyelim ki bize bunu tıkladık. Bakın Hemen onun altını arkadaşlar tıkladım ne yaptı? hedefi ee, ekledi arkadaşlar. Ve böylece ne yapmış olduk? Ee, o esere dışarıdan bir dosyayla o eseri ilişkilendirmiş olduk. Böylece gösterdiğimiz dosyanın bir kopyası kendi klasörüne program kendi klasörüne alıyor ve farenin sağından PDF'yi gör ve göster dediğimiz zaman bunu hangi klasörün içerisine açtığını görebiliyoruz. Ve bu eserle eser künyesi irtibatlandırır. Bir dosyayı eser künyesi üzerine sürükleyip bırakınca da aynı işlem yapılıyor. Yani arkadaşlar, diyelim ki herhangi bir dosya şu anda aldım, getirdim, bir dosyanın üzerine bıraktım. Bakın, onun altına hemen demek ki bir eser adının altına bir dosya eklemenin direkt Dosyayı tutup fareyle getirip onun içine bırakmakla veyahut da eser adını seçtikten sonra dosyanın kaydedilmiş kopyasını ekle tıklayarak bunu yapabilmekteyiz. Evet, bu işlem sonucu eklenen dosyanın adını otomatik olarak eserin künyesine göre değiştirir diyor. Evet, burada bir şu anda bir değişiklik olmadı. Dosyanın kaydedilmiş kropasının ekle işlemi yapıldıktan sonra eser künyesi ve eser künyesinin altında görüntülen dosya üzerinde fare çift tıklanınca yahut künye üzerinde, yani arkadaşlar bunu çift tıkladığımız zaman, şu an siz göremiyorsunuz ama bu dosya açılıyor. Veyahut da bunu tıklayıp şurada Yeni eser boysa dosyayı göster, PDF'i göster. Bak, dosyayı göster, dosya türünü göre de PDF aradığı için direkt PDF tıklı olduğu zaman PDF'i göster diyor. Ama başka bir dosyayı tanımlasa dosyayı göster diyor. Altına dosyayı göster dersek, bunun uzetora programında bunun e, kaydedildiği yeri bize göstermektedir. Evet. Bilgisayar format atılınca yedek dosya silineceği için açılmaz ancak hesabına eşitleme yapılınca açılabilir. Yedek dosyanın elle silinmesi durumunda da dosya bunun için açılamaz. Dosya bulunamadı. Pencere soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu buraya ekledim Sonra bunu tabi o dosyayı mesela buradan diyelim ki Elle sildim. Evet, şimdi bunu tıkladığım zaman evet, açılamazsa bulunamadı diye uyarı verir. Burada ne var? 3.8'de dosya bağlantı ekle diyor. Bunu tıkladığımız zaman bu bu eser seçiliyken bunu tıklayınca açılan pencereden gösterdiğimiz dosyayla bu eser pünyesi irtibatlanır. Bu durumda bir önceki işlemde olduğu gibi gösterdiğim dosyanın bir kopyası programın kendi klasörününe almaz sadece eserle dünya büsarasına irtibat kurulur şimdi arkadaşlar bir eser seçiliyken dosyanın kaydedilmiş kopyasını eklediğimiz zaman o eklediğimiz dosyanın bir kopyasını program kendi için alıyor buraya ekliyor ama biz buradan dosya bağlantı eklediğimiz zaman ise kopyasını program içerisinde almıyor sadece Mesela buradan bir pdf göstereyim. Afet farkındalık dedi. Bak, onu getirdi. Simgesi farklı arkadaşlar. Bakın şurada da şöyle bir zincir simgesi, bir simge vardı. Bunu tıkladığım zaman da bu açılıyor ama bunu artık şeyin içine almıyor. Bunu programın içine almıyor. Tabii program içine almayınca bu dosyayı yerinden kaldırırsak ne olur bir bakalım. Evet şu anda arkadaşlar ben o dosyayı denemek için dosyanın adını değiştirdim. Bak çift tıklayınca eklemiş dosya bulunamadı diyor. Tabi programı kendi içinde yok. Bunu da tıklasak sanıyorum aynısını açtım. Evet. Tamam. Bir künye ile birden fazla kurele veya dosya iptat konuyla bir e, eserin altına birden fazla şuradaki bağlantı kaybolmuş dosya veya başka bir dosyaya bağlantı eklenebilir. Burada arkadaşlar dosyanın kendisini program için alıyor. Bunda ise o dosya bilgisayarda var onunla bir bağlantı ekliyor. Bir anlamda onun kısa yolunu eklemiş gibi oluyor. Evet. Şimdi burada yukarıda anlatılan yoldan birisiyle eser künyesiyle, bir uyuyla veya dosya etmektedir olan eser künyesinin altında karşısında. Evet arkadaşlar. Şimdi burada noktalar oluşuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Bunlar içi açık mavi. bu da beyaz sanıyorum. Bu beyaz olması o dosyanın adını değiştirdiğim için öyle oldu. Evet dosya adını düzelteyim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet. Bu özelliği böyle. Demek ki arkadaşlar e, burada bir şöyle biraz açalım. Bu, bakın bu pencereleri açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz hepsi bir anda görürsün diye kapı açmadık. Evet burada demek ki bir eser adının karşısında mavi nokta işareti varsa demek ki o dosyayla ne olmuş arkadaşlar? Bir şuradaki ek ekleden yani o dosyaya bir e, bağlantı adresi ya bir dosyanın kopyası ya da dosya bağlantısı eklenmiş anlamına gelmektedir. Eğer ekleyen dosya yerinde duruyorsa içi dolu olur. Eğer içi boş olursa arkadaşlar, az önce mesela bu farkındalık şeyi boştu Şimdi yerine yapayım. Tekrar boş olsun. Dosyayı sileyim veya adını değiştireyim. Evet, şimdi bakın. Yerini bulamadı. Evet, içi boş olmuş. Öyle, içi boş olursa o dosyanın yerinde bulunamadığı anlamına gelmektedir. Evet, burada arama var arkadaşlar. Dürbün simgesi genelde programda. Burada gelişmiş arama diyor. Bunu tıkladığımız zaman şöyle program içerisinde açılsaydı keşke. Açılma açıldı. Yok şimdi gözükmüyor. Onu bir şey yapayım ben. Açılanı göstereyim size. Evet. Şu anda gelişmiş aramayı tıklayınca bu arama penceresi bu. Burada kitaplığında mı arasın, alt grupta mı arasın, nerede arasın bunu seçiyoruz. Sonra arkadaşlar burada hepsinde, hep herhangi birisinde işte başlık, şunu içerir gibi burada arama seçenekleri var. Zetron arama motorunu kullanarak tüm kaynakların içerisinde eser adı, yazar, konu veya başka bir alanda tarama yapabiliriz. Kolaylıkla işte aradığımız esere e, derece acımesine kolay bir şekilde ulaşabiliriz. Mülteş simgesiyle gösterilen simge seçildiğinde program gelişmiş arama motoru ekrana gelmektedir. Evet, burada arkadaşlar mesela sahih yazayım, bakayım, enter bastım, bakın adında sahih geçenler, buraya sıralandı. Alt dm'leri araştır, işte yalnızca üst seviyelerde eseri göster, burada çeşitli şeyler var, bunlar için açıkçası fazla ben kurcalamadım. Buradan arama yapılabilir. Evet. Dosya türü diyor. Ekil içeriği burada çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bir de ana ekranda tekrar programı açalım. Geliş aramanın yanında bir şurada gördüğünüz gibi bir arama ekranı var burada simge var. Tüm alanlar her şeyi başlık yaratan, yaratan yani bunu oluşturamıyor. Yıl gibi seçenekler seçersek mesela buradan başlık da arar. Eğer buradan tüm alan seçersek tüm alanlar. Neyse buraya sahih yazayım. Bak sahih yazdım. Burada hemen içerisine sahih kelimesi geçen eserler ne yaptı? Güzel. Şu mesela bilimsel Makale simgesi burada künyeler e, burada sıralandı. Evet burada arkadaşlar bunu da kapatalım. Şu yerini bul bunu anlatarak dersimizi bitirebiliriz. Burada da arkadaşlar e, bir eser önce bir künye seçili olmalıdır. Bu seçili künyeyle ile ilgili burada bunu kütüphaneden bakma diyor. Bulduklarsak işte internetten falan bunu arıyor. Evet. E bunun içinde Alt dosya varsa ki yukarıda vardı geçen şunları ekledik. Onu tıklarsak bu sefer onun kütüphanede dediği bunu tıklayınca arkadaşlar bir e, yabancı bir kütüphane programı açılıyor. Oradan bunu arıyor. Bu da yine internet adresi buradan e, yer bulma seçilen kü künye ilişkili URL'ler, PDF başka dosyaların kayıt edildiği dizini açar. Ayrıca makalenin kütüphanelerde, Google Akademik'te ve kurumun link çözücü programında e, aramasını sağlamaktadır. Şimdi arkadaşlar, eğer tam burada bir değişiklik yaptığımız zaman bu Şöyle bir e, dönen ok şeyi var yeşil. Mesela şunu bir sileyim ben arkadaşlar. Bakın sildim. Bu değişikliğin benim hesabıma aktarması için onu tıklayacağım ve o bazen kendisi de otomatik dönebiliyor ve bu yapılan değişiklik kendi hesabıma aktarıldı. Eğer bu arada internet kesik olursa arkadaşlar mesela ben diyelim ki internet bağlantımı keseyim. Burada bakın şu anda muhtemelen bağlantı olmadığı için kırmızı bir simge işareti gözükecek. Böyle zannediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Ee, açıklama geliyor mu? Evet. Eşitle var. Evet.